Kiros silindiri, hem Babil halkının okuması için hem de Babil medeniyetinin önemli bir parçası olduğu için Babil dilinde yazılmıştır. Bu antik dil, aralarında Arapça, İbranice ve Aramice olan Sami ya da Semitik diller ailesine mensup bir dildir. Kiros'un yazmanlarında kullanılan yazı ise, M.Ö. 3000 yıllarında Antik Irak'ta icat edilmiş olan geleneksel çivi yazısıdır. Bu yazı, sivri ucuyla kalem gibi kullanılan bir aletin, kuru bir kil yüzeye bastırılmasıyla elde edilen vuruşların değişik kombinasyonlarından meydana gelir ve sesleri simgeleyen işaretlerden oluşur. Bu işaretler tek tek yazılır ancak okuyucunun okuyabilmek için bunları birleştirip sesleri meydana getirmesi gerekir. Bu satırda, ben Kuraş, dünyanın kralı, ulu kral, Babil'in kralıyım yazıyor. Şimdi çivi yazısı ile Kuraş yazacağız. İlk işaret olan ku, bir büyük dikey. iki küçük yatay, bir büyük yatay, bir küçük dikey ve bir tane daha yatay çizgiden oluşur. Evet bu ku. Ra için üç tane küçük yatay çizgi çiziyoruz. Yanlarına büyük bir çizgi, buraya küçük bir tane, buraya da daha büyük bir dikey çizgi çiziyoruz. Ku, ra. Son olarak da h için üç tane büyük yatay çizgiye ihtiyacımız var. Bunların ortasına bir dikey çizgi çiziyoruz. Ve bu da h oluyor. Şimdi de okuyalım. Ku, ra, h. Bu Kiros'un ismidir.